Merhaba, yüksek kalite baskı alabilmeye devam edebilmek ve cihaz ömrünü olabildiğince uzatabilmek için yapılması gerekenlerden bir tanesi cihaz millerinin rutin bir şekilde yağlanmasıdır. Cihaz millerinin rutin bir şekilde yağlanması, baskı kafasının baskı sırasında rahat hareket etmesini sağlayarak model yüzeylerimizin istediğimiz kalitede çıkmasını sağlar. Gelin şimdi bir örneğini gerçekleştirelim. İlk olarak cihazı kapalı konuma getiriyoruz. Cihazı kapalı konuma getirmemizin ardından cihaz kapaklarını açıyoruz. Ve ardından basın kafasını orta noktaya getiriyoruz. Kuru bir bez yardımıyla cihaz milleri üzerindeki pislikleri temizliyoruz. Cihaz millerini temizledikten sonra Zaxel Toolbox içerisinden çıkan Bakım yağı ile silmiş olduğumuz milleri yağlıyoruz. Yağlama işlemini bitirdiğimizde baskı kafasını her eksende kısa bir hareket yapıyoruz. Ve yağın her yönde eşit dağıldığından emin oluyoruz. Baskı kafasını rahat hareket ettiğinden emin olduğumuzda yağlama işlemini tamamlamış oluyoruz. Bir teknik destek videomuzun daha sonuna geldik. Aklınızda takılan tüm sorular için YouTube sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.